Arkadaşlar sürekli kahve içmek biraz baydiği için farklı türde kokteyller yapayım dedim. Onun için de bir shaker seti aldım. Ama içinde bir sürü zımbırtı var ve bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu biraz karıştırmaya yarıyor galiba. Ee, bu Bilmiyorum ne işe Bakayım. Evet bu belli ki süzmeye yarıyor. Bu ölçü şu tek birim bu iki birim. Bu ezmeye yarıyor. Bunu anladık. Burada da bardağı var. Bunu şöyle koyup böyle böyle karıştırıyormuşuz. Kokteyl tarifi biliyorsanız bana yazın. Hepsini deneyeceğim.